Cesur Çoban isimli Arapça hikaye kitabı okumamıza bugün de kaldığımız yerde başlama üzere hepinize merhaba diyoruz. Evet Arapça hikayemizde kaldığımız yerden sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz devam ediyoruz nerede kalmıştık? Evet, fakat onu uyardı, onu uyardı. Ne hangi konuda ayet onu takip etmesin noktasında onu uyardı yani takip etmemesini tembihleri veya ev veya ev cehbe gitmemesi meah ya yani onunla gitmesi ve onu takip etmesi konusunda uyardı. Yani sakın yapma, nasıl, ise, eğer, ise, eğer, kâne idiyse, yufekkiru fil hayati, fekkere yufekkiru, tefekkür etmek. Neydi? Fil hayati. Yani hayatı seviyorsa, hayatı seviyorsa, bu noktada dikkatli olmasın. Evet. Sakın diyor yapma öyle şeyi. Eğer hayatı seviyorsan ev veya kened ve idi ise, li hayati kıymetün veya hayatının bir önemi varsa, li hayati hayatı için var ise nedir kıymetün bir kıymet varsa, onu takip etmesi veya peşinden gitmesi noktasında veya onunla birlikte gitmesi noktasında uyardı. Fakat yasgî yasgî kulak vermek, dinlemek, itaat etmek fel yem itaat etmedi, dinlemedi, kulak asmadı er-râ'î kim? Er çoban kime? ile nasihatihî öğüdüne nasihat, öğüt telkin telkinine itaat etmedi yani arabacının araba sürücüsünün evet ama şayet zalimler zulümlerine karşı direnen mazlumları görebilse zalimler zulümlerden vazgeçer. Ama genelge genelde omurga problemi olan iman problemi olan karakter problemi olan bir toplumda zalimler neyi? Azıyı gemiye alırlar. Zulmettikçe zulmederler. Ama bilmiyorlar ki zulümle abad olunmaz. Abad olanın da sonu berbat olur. Bu Allah'ın bir vaadidir. Zalimin hasmiyim diyor Cenab-ı Allah. Evet. Birisi bir haksızlığa uğrayınca, bakın bir Canavar, bunlardan bu toplumdan bir kurban istiyor her sene. Onlar da tıbış tıbış, masal da olsa bir gerçek var, bir kurbanı sunuyorlar. Halbuki tüm toplum birleşse, tüm mazlumlar birleşse, o canavar değil iki dişi, iki milyon dişi olsa dahi mazlumların... Direnişi mazumların dik duruşu karşısında hiçbir halt edemez sevgili arkadaşlar. Bunu Peygamber Efendimiz de hayatında bize de ne yaptı? Gösterdi. Evet. Afiyetler. Çok güzel söz Şey yapalım. Size ne işin Evet. ve samme samme yusammı tasmini kararlaştırdı planladı projelendirdi nedir ale en yasada çıkmaya Cebele cebel da <noise> prensesle birlikte o prenses kurban olan prensesle birlikte dağa çıkmaya karar verdi koro derender. ولا ve onu terk etmemeye nedir vahdaha onu yalnız başına bırakmamaya karar verdi planları. Mehme <majority auto injusti> her neyse, mehme her neyse tekun min neticetu. Sonuç ne olursa olsun. Kane yakunu <isa> olmak en neticeti sonuç. Efendim, derler ya. Netice Hatice'yi bırak da neticeye bakalım. Netice nedir ona bir bakalım. De. Böyle bir atasözü ya da bir deyim atasözü demeyelim de. Bir espri, bir latife var diyelim. Ve sa'da râ'i ya yas'adu mis'ad çıkmak çıktı. El Cebel'e çoban dağa çıktı. Hatta bu hadde bir sonuç bildiriyor, netice bildiriyor, yer bildiriyor. Hatta vasale ta ki varıncaya kadar vardı. Nereye vardı? Kiminle vardı? Meal emireti, prensesle birlikte vardı. Nereye? İle muntasafihi Dağın yarı seviyesine yolun yarısına kadar çıktılar. Yani Üst te, tarafa bin e'le, yani yukarıdan üst tarafa, üst tarafa, yukarıdan üst tarafa, yarısına kadar varınca çoban, <gülüyor> prensesle birlikte giderken, demek ki prenses garibini daha görmüyor, o zaman ne yaptı? Feraye ya vahşen. Feraye ikisi gördü. Ne yaptı? Vahşen, bir vahşi, bir canavar. Acibel hılkati. Tuhaf görünümlü, tuhaf yaratıklı. yaratık. Yani böyle korku veren, çirkin bir ucube. Nedir? Kabih el manzari. Kabih kötü. El manzar kötü görünümlü. kötüma görünüşü olan. Kabih zaten muzlutlu cemil. El manzar Türkçe'de kullanıyor manzara. Ne güzel manzara. Böyle bir arkadaş bir arkadaşına diyor ki bu manzara ne güzel. arkadaş da ona diyor ki arkadaşım manzara mı güzel? Manzarayı gören gözlerin mi güzel? Yoksa o güzel manzarayı gören gözlerini Yaratan mı güzel? Evet ne kadar anlamlı değil mi? Eğer o yaratıcı gözlerini yaratmasaydı o güzel gözlerin o güzel manzarayı ne yapıyorduk arkadaşlar? Göremeyecektik. Dolayısıyla teşekkür edeceksek, şükredeceksek, beğeneceksek ne güzel yaratılmış Hı? ne güzel yaratmış Cenab-ı Allah, ne hoş yaratmış şeklinde şükrümüzü, hamdimizi, minnetimizi belirtmemiz lazım. Evet, ''Kabiha'l manzari Beşia's Surat'' es Surat Es-surat Es-surat 5 yani, çirkin, yani kabih ve ya, eş anlamda Kötü, yüzlü, böyle, lehu cismun bir vücudu var, bedeni var, cisim zaten Türkçe'de kullanıyor, ke cismil efgah, ke cismil afga. Afga ejderha, ke benzetme arkadaşlar, ke'l esedi, aslan gibi, ke'l emireti, prenses gibi, ke'l mümini, mümin gibi, Kel insani insan gibi ke ismike Adın gibi Yaşar Adın gibi yaşar Evet Ve nabani ve iki dişi var İki dişi Muhyifani Korkutucu iki tane var böyle Demek ki nasıl bir dişse Basal tabi Bakın tesniye Ne bu? Nabani köpek dişi tabiri caizse mukhiifani mukhiifun korkutucu korkunç mukhiifani iki tane korkunç dişi var ve cenahahu ve onun iki tane kanadı cenahun cenahani ejnihatun kebirani büyük iki tane kanadı var tekhrucun naru ateş çıkıyor çocuklar takrucu çıkıyor en naru ateş el multahibu <gülüyor> alevli ateş <gülüyor> nereden çıkıyor bu ate alevli ateş çocuklar arkadaşlar min femih min femih femun ağz en aynun göz gözün kulak evet ve kad bakad akbale ve yöneldi cihet ve o ikisinin yöne yöneldi bu korkunç varlık çirkin varlık iki tane korkunç dişi olan efendim iki tane kocaman kanadı olan ağzından alevler fışkırtan bu lakşi Onlara doğru yöneldi, nasıl müsteğidden hazırlanarak, ne için? Küllel istiudeli, tam anlamıyla hazırlanarak, ne için? Ne için hazırlanıyor bu vahşi canavar? لِأَكْلِلِسْ <gülüyor> دَحِيَّتِهِ Kurbanlı yemek için tam anlamıyla onlara yönelip yemeye hazırlanıyor. ''Nasıl kurban?'' elleti ti o kurban ki tuqaddemu sunulan ileyhi kendisine külle senetin her yıl.'' ''İleyhi ona, ile hi, ileyhi ona.'' ''İleyke sana, iley ye bana, ileyna bize.'' şeklinde. Evet, külle senetin, sevgili arkadaşlar, her yıl Külle yevmin, Her gün Külle usbu'in Her hafta Külle saat, Her saat Külle dakikatin Her dakika Felem yantazır Beklemedi tazir bekliyor, bekler Ama Felem tazir beklemediler. Fiili muzari cezbedip anlamını ne yapıyor? Olumsuz maziye. Feremyan tazir el-ra'i, çoban beklemedi. Hatta ta ki beklemedi. Yakbida'l-vahşu, kabada yakbidu, kabzasını almasına beklemedi. Yani ona saldırmasını beklemedi, o fırsatı vermedi. Kim? El vahşu. vahşinin, canavarın kabza atmasına, yani el atlamasına, yani yemesine hamle yapmasına ne yapmadı çocuklar? Arkadaşlar hanımlar böyle izin vermedi. Öyle bir bekleme, alel emireti, yani prensesin üzerine atlamasına, prensesi yemesine, yani işte pençesine atmasına fırsat vermedi, beklemedi. ''Ben'' Bilakis ne yaptı? Nade seslendi. Kelbe husani. ikinci köpeğine seslendi. El-Thani ikinci. Ve, Ve ona dedi ki, ''Esri'' ğ. Çabuk ol, hızlı ''Ya sabah al-leyli, ey gecenin aslanı. Gecenin aslanı. Hızlı hareket et. ''Li'inkaz-ı emireti'' inkaz kurtarmak için el emireti prensesi kurtarmak için çabuk ol bu mi ver vahşi vahşi şu vahşiden şu vahşiden prensesi kurtarmak için çabuk ol nasıl vahşi el katili katil olan katil olan şu vahşiden prensesi kurtarmaya hızlı da Ve hali anında kafize sıçradı kafize yakfızı kafize sıçrama elkelbu köpek alel vahşi vahşin üzerine bir anda köpek vahşin üzerine ne yaptı sıçradı ve ted'e qitalun ve bir savaş başladı kavga başladı qital kavga birbirini öldüresiye kavga. Katil maktul. Evet. Fazi'un beynehuma. Aralarında şiddetli, acımasız bir kavga, bir mücadele başladı. Ve el-kâhu yere at attı, yere düşürdü, el kelb arbi Attı yani el attı, el kelb köpek, ala'l ardi toprağa kimi mecruhan yaralı olarak yani köpek tabii ki vahşi yaralı olarak yere attı ve Allah onu yaptı? Ne <gülüyor> aldı Ve onu ısırdı, ısırdı. min raqabatihi boynundan arkadaşlar raqabet Bi en yâbihil hâdeti Keskin dişleriyle en yâbihi dişler demek nasıl dişler? El hâdeti keskin hâde keskin hudud da buradan geliyor. Hudud namustur. Her insanın bir hududu olmalı, her memleketin de bir hududu olmalı bunun işte. Onun sağa soluk olmaz. Evet. Yani kırmızı çizgiler falan deniyor ya, öyle Kırmızı çizgisi olanı yani insana da ne deniyor işte mezhibi geniş ya da yuvarlak köşesi yok anlamda. Fakıda alayhi onu halletti, fakıda yakdı, hükmetti aleyhi onun üzerine hükmetti yani ve katılehi ve onu öldürdü. Şerre kitletti. şerra kitletti. Yani bir şerri, bir kötülüğü öldürme şekliyle öldü. Artık ne kadar? ''Sümmâf ekelehû'' Sonra umu on yedi. ''Velem yubkî minhû şey'en'' ''Velem yubkî'' bırakmadı. minhu ondan şey'en'' Ondan herhangi bir şey bırakmadı. ''Gayrâ nâbeyhî'' İki dişi hariç her şeyini ne yaptı yeri. Fel takatahuma arra'i Çoban o iki dişi aldı. Fel takatahuma Ve vada'ahuma Ve o ikisi, o iki dişi koydu. Fi ceybihî Evet, çoban ne yaptı arkadaşlar? O iki dişi cebine koydu. Bakalım bu iki dişi Cesur çobanımız ne yapacak? Bir sonraki videoda bu merakımızı gidermek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın.